Evet arkadaşlar e, Savaşırsan Ölersin serimizin 3. bölümüne yeniden hoş geldiniz. E, Stu'yu biraz daha yükselttim şu anda. Tabi rütbe olarak 9 rütbe yaptık. E, bu serimizi zaten bu bölümümüzde e, Stu ile oynayacağız demiştim. Zaten önceden dediğim gibi hiç savaşmayacağız e, bu haritada. Yani bir çalı saklanacağız hep. Evet internetimin birazcık kötü. O yüzden hafif donmalar olabilir derken Tara Tara durur ilk ilk oyundan ilk oyundan beri almışım başıma Defol git. Ya var internet var var var var var var var var var. oyundan yine bir bir şey çıkmasını istemiyorum. 7 savaşçı 2 olunca da hesaplaşmaya kalacağız. Sonra da savaşmak zorundayız arkadaşlar. Sonra Hayır var. Var. Var. Var internet. Var. Allah Allah. Var. 5 oldu. 5. Gördü şununla oynuyorum arkadaşlar. O yüzden yani çok rahat olmuyor. Evet. Bir dakika. Bir dakika. Beş. Dört kişi. Dört. Tamam. Hadi üç yol artık hadi. Şu işi yükü toplamamış yine. Şuradaki taraf. hesaplaşmaya kalacağız öyle görünüyor ama kiminle tara mı yoksa search mü baksanız hiç bile belli oluyor karakter Aa, ölüyorum ölüyorum ölüyorum ölüyorum dur pusmam lazım bir yere şuraya pusalım hayır öldük evet İnternet yok yalanıyla oyun bizi kandırdı zaten. Yine iyisin oyun yine iyisin. Burada internetin çekmesi lazım. Biz zaten yani bütün serilerde hep burada rahat oynuyorduk normalde. Çekmesi lazım. Undermine Millet. Neyse. Tek savaşma Savaş kendi başına. Bravo. Pus. Sus sus sus sus yer bulacağım şimdi. Bi bi git git git. Ya! Allah Allah. Git şuradan. Git şuradan. Git şuradan defol. Defol. Geber. Defol git. Ya! Bir rahat yok. Allah Allah. Var internet, var, var, var. Var, yalan, konuşma, var. Heh, dört kişi. Burada sana kapak olsun oyun, kapak. Evet. Dört kişi. Hadi. İki ol artık, hadi bir sölsün. Üç ve hadi artık, hadi bu kadar uzun süremez. Ölmesi lazım bir kişinin. Hadi öl artık, yeter. Öl Hadi bir kişinin ölmesi lazım Ya bir kişinin ölmesi lazım Yeter Ya ölsün bir kişi Bir kişi ölsün Hadi Ya Allah cezanız versin ya Son. Olsun aldım mı aldım Kapa çeneni kapa çeneni Defol git oyun kapa çeneni Aldım, mı aldım kupayı. Bana yani. Evet, bu da bitti. Her savaş kendi başına. Ya, da Girdik Girdikine. İnşallah biri gelmez buraya. Hayır. Hayır, hareket etme sakın. Sakın, sakın, sakın, sakın, sakın, sakın. sakın, sakın hareket etme. Var internet. Var internet. Var. Var. Var. Var. Ne? Tamam tamam tamam. Kaç kupa? Kaç kupa? Artı üç. Tamam. Artı üç. Evet. Bunu da bitirdik. Her seferinde internet yok diyor oyun. Burada bir türlü çekmiyor nedense anlamadım ama. Yani daha rahat oynamamız lazım. daha git, git git git git. Belanı arama git. Hukuklarla mı uğraşacağım bir de? Lan yürü git buradan yürü. Alayım şunu da bu arada. Ya adam illa bir takıyor yani. Ya git, git, git, git, git, git, git, git, git, git. Bak git. Bak git. Bak git. Pustum. Hayır. Hayır, izin belli olacak. Ateş söndü artık. Bu iz bırakıyor yani. O kötü biraz. 5 kişi evet. 3 maç yaptım ve bu kadar uzadı video. Uzamamış lazım da Sırf internet yüzünden, internet yüzünden. Evet. Arkadaşlar, ee, bu arada ben şu Tomar 753 idesini bir denemeyi düşünüyorum E Eyvak, kol gördü bize. Gördü, gördü, gördü, gördü, gördü. Aa! Git, git. Arada kaldım, pusmam lazım bir yere. Tamam öldür. Al al al al al al. Al, tamam al ya al. Yaz yapma al. Şimdi çıkalım. Artı yedi. Güzel. Evet. Zaten burada amacımız tam olarak kazanmak değil. Yani son ikiye. Son ikiye girip savaşmak. Ama olsun sonuçta alıyoruz kufamızı. Ee, şurada on dört bin yetmiş beş kupa olduk bu arada arkadaşlar. Bu da son maçımız mı? Bunu videonun dakikalarına göre değerlendireceğiz bu arada. Evet. Var var çekiyor. Çekiyor mis gibi çekiyor. Mal bal gibi çekiyor. Mis. mis. Mis mis mis mis. Çok güzel çok güzel. Çekiyor internet çekiyor. İnternet var. Tamam mı var. Git şuradan. Cin git. Ya git ya git ya git ya. Hasta mısın hasta mısın git hasta mısın. Ya bütün yerim belli oluyor. Adam var de bir de bana takıyor ya. Tamam tamam. Var internet var. Var. Çıldıracağım şimdi çekmiyor. Ya daha ne yedi savaşçı ya. Ne yedi savaşçı. Az kişi kalacak. Çıkıyorum. Çık. Çık. Çık. Çıkacaksın. Ya çekiyor internet. Çekiyor. Çekiyor. Oyun yalan konuşma. Hiç yalan konuşma çekiyor. Gir şuraya. Gir şuraya Allah'ın belası. Gir bir boka yaradın. Yok zaten Kupa kupayolu karakterimizin. Gaza bile dayanamıyorsun ya. ya. Ultisinin menzili de çok kısa zaten. Adamdan uzaklaşmak istesem uzaklaşamıyorum. Rezalet. Yani beğenmedim açık konuşmak gerekirse karakteri. Daha çok Riko'nun kostümü yapabilirdiniz hani. Mesela. Şu atışları falan. Yani pek hoşuma gitmedi. Evet 3 kişi. Evet bu arada bu son maçımız arkadaşlar. Burada bitirmek istiyorum. Çünkü aşırı derecede bir internet sorunu var. Nedense ben de anlamadım ama. Evet son 2'ye kaldık bakalım hadi. Kesin öleceğiz zaten hani. Değişmeyecek bir şey. Ya ölsek de sonuçta arkadaşlar. Yani o 10 kupa alacak. Ben 8 alacağım. Evet. 12 de stoğuymuş. Tamam. Artı 8'i aldık. Ve 11 rütbe olduk bu arada. Şurada i̇şte bir tane görevim var ya. 250 puanlık. Çok az kaldı. Tamamlamak üzereyim. Şurada yani. E, onu da tamamlayacağım. Ve evet arkadaşlar bu serimizi e, yani beğendiyseniz aşağıdan videolarıma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Ve yorumlar kısmında da ne demek istediğinizi belirtebilirsiniz. Ve bay bay.